Merhaba dostlarım ben Serdar ve Eldritch Goals 5 Skyrim. Ee, Serdar Yusuf'a hoş geldiniz. efsanevi zorlukta oynuyoruz. Az önce buradan çıktık. İçeride ölü bir yoldaşımız yatıyor. Ee, yoldaşımızı geri canlandırmayacağız çünkü gerek yok. Hani hile yapmaya gerek yok, etmeye gerek yok. Sen buradaymışsın. Ben senin alırım kıyafetini. Petit'si olacağım. Ooo. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu gerek yok. Karazin'i de alırım. Oh mis. Şimdi şu an kendimizi içinde bulunduğumuz durum. Sen ışıksın değil mi? Yazan şöyle yapalım abi. Conjure Flame matrona ki ben elime alayım. Ne olur ne olmaz. Buradan geri döneceğiz. Nereye geri döneceğiz? Buradan şöyle ee, hayal hay, kaldır. Şöyle kuzeye doğru geri döneceğiz. Bunun için ha, sol taraftaki, buradan aslında sağ yapsak sağ yap aşağıya doğru insek, o şuradan yol, yol varmış an yukarı doğru yani. Yoksa bu başka bir mağara. Mı? Neyse, şuradan sağ yapacağız. Dönüyoruz hocam sağ. Şöyle gittiğimiz zaman, Winter Hall'da giden, e, Kış kalesine giden, kış, kış düşene giden, Ne halsa artık ismi. <gülüyor> Koleje giden yolu bulacağız. Koleje giden yolu bulacağız evet. Efsanevi zorlukta oynuyoruz. E, bütün hızıyla devam ediyor. Büyücü oynuyoruz. E, kılıç kullanmıyoruz. Yollaş alsak fena zaman ama yollaş. Vampir mi? Oo yandık. Aa öldün lan sen. Oo oeyi. Ya tüküreyim ama ya. Beni şey yakalattı ya. Vampir olduk ya. Ya öldürün lan şunu. Aa Falan şey öldü mü? Yoo. Dur onu bir şey yapalım hocam. O bir az iyileşme ekseri dur. Bir şey olmayalım yani. Hastalık tedavi. Oh mis gibi. Zer'in ee, bütün... ...şeyleri aldık. Şu an restore magic falan bilen bir şeyimiz yok. Az... Aynen. Hiç hiçbir şeyimiz yok. Dinç efsun. fazla efsun. Restore 100 points of magic. Aa iyi lan. O zaman ben şöyle yapacağım. Önce bir meşe vücut çakacağız kendimize. Sonra da ııımm... E Ateş oku değil dur. Bubblecığım. O öldüm, öldüm, öldüm. Oğlum olaya bak lan vampirlere çattık. Koca koca büyücülerden sonra vampirlere çattık ya şaka gibi. O oh, yo, o oh, yo yo yo yo yo yo yo yo yo, yo. böyle Kır şeyin içine. Az hepsini, bunları alırım. Post çizmeler. Şununla oyalanım lan. Hiç uğraşamayacağım sizinle. Ooo bizim sağlam bir şeye ihtiyacımız var. Abooo of. Ben kaçıyorum inşallah beni takip etmiyorlardır Takip etmeyin orada oyalanınız Bu kötü kötü, aha akçaya da geldik güzel Akçaya ne yapacağız hiç fikrim yok bir tane satarız bir şeyler satarız birbirlerine. Ölen giriş de başka tarafta Olur, ol. Onlar kim derken vampirlere çattık ya Gecenin vampylere çattık, şaka gibi. <gülüyor> biraz, biraz iyileşsek mi? Biraz iyileşsek mi? yerine nerede? Tam daha var. Gel çevresiniz, gel. Gel, gel, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Öl. Ö ölmedi, ölmedi. Ölmedi. Ölmedi. Ölmedi. Serdar ölmedi. Oh be! Başka bir şey yok. Şunları da alıp satarız. Okay, güzel. ha. Öyle de iyileşmiş olduk. Güzel. Her sesler, her şey yerinde sanırım. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Sen hocam? Sen Talmur Justice yardımcısın. Seninle hiç uğraşamayacağım biliyor musun? Yok çünkü seninle uğraşacak gücüm yok. İnşallah beni dövmezsiniz. Beni dövmeyin. Ben sizi döveceğim evinde sonunda ama lütfen beni şu an dövmeyin. Güzel. Bizim evimiz var lan. Gidip, gidip evimize dinlenelim bari. Yani. Değil mi? Aaa evet hafaplarım nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Siz Skyrim'de nasıl karakterler oynuyorsunuz? Gönü bir tahmin etmem gerekirse işte, Thief falan böyle falan. Gizli gizli giden, ok sıkan, çıkaran falan veya böyle güçlü bir north, ork belki. Çiftleriyle bir balta kullanan. Ah. Oyun çok güzel ya. Şu kadar yıl sonra bile çok güzel bu oyun yani. O atmosferi şeyi veriyor böyle, geziyorsun abi, geziyorsun kafana göre geziyorsun ya. Yani. Biraz fazla kafamıza göre geziyoruz şu an hani yol varken böyle nehirlerin içinden falan geçiyoruz. Belki yoldan geçsek daha hoş olacak her şey. Fela geçti. Bizim yeni bir yoldaş bulmamız gerekiyor. Çünkü ölüyoruz, ölüyoruz yani tek başımıza çok şey ölüyoruz ama kredi. Dövebileceğimi düşünüyorum. Çünkü e, belirli, ne neler yapacağım? Utkred ile kapışmanın önce. 106 altına aşağı şey, kaç altını var benim şu an? 1146 güzel. Hem 106'nı kazanacağız hem de Utkred'i öldüreceğiz. Öldürmeyeceğiz, döveceğiz yani yoldaşımız olacak. Utkred'i yoldaşımız olduktan sonra ne olacak? Utkred bir savaşçı, o yüzden e, giyecek. Kaba kaba zırhları, kalın zırhları, büyük silahları alacak eline döve ve gidecek. Hadi bakalım. İnşallah öyle olur. Aç bakayım kapıları. Selam. Evet, evet. Eminim öyledir. Ben şurada bekleyeyim ya? Evde bir uysak mı? Ah be mis gibi evimiz. Şuraya koyacağım kitap var mı elim daha fazla? Haa koy. Aldım ben oradan kitap aldım okey benim hatam. Yanlış oldu. Artevrium savaşları koy. Ölü uyandırma koy. Fragment on Artevrium koy. Görev, görev mi lan bu? Aa evet evet görev. Gözyaşı gecesi. Bu da görevmiş. Okey. Lords of Olivia. koy okuduk bunu. Last King of the Islands koy. Bunu da koyamıyoruz okey. Varsayılan ihanet okuyalım mı lan? Koy. Oh mis. E çok iyi görünmüyor şu an ama zamanla daha iyi görüneceğini tahmin ediyorum. Hadi bakalım azıcık bir kimya yapalım. Şimdi hocam Restore Magica var mı? Yok. Restore Magica lazım bize ya. Bir şeyler bir şeyler almamız lazım. Bir sürü şey toplamamız lazım. En kötü insanlardan satın alacağız. Restore ve Magick şeyini yine. Hayırlı çıkılmasın geriden. Resist falan var. Resistler kuvveti güçlendirme yapalım. O zaman ne, ne diyeyim yani. Resist Frost. Oh mis gibi. Fortify Conjuration. Güzelmiş bunlar ha. He. Damage Health değil. Ne de var. Weakness to Shock. Yok, yapmayalım. Buna ihtiyacımız olabilir. Burada ihtiyacımız olacağımız şeyler var. Olabilir. Uyu avcım Şöyle bir alt saat uyu bakalım Buradan hana geçeriz Handan sonra Handa o kapışırız Ondan sonra eşyalarımızı falan satarız Belki eşyalarımızı şimdi satarız bilmiyorum Ne kadar açık olduklarını olduklarına var Market ne kadar erken açılırsa Bizim bir seviye atlamamız yoktu değil mi Çünkü hepsini kullanmışımdır ben Davaş sırasında yok Şöyle bakalım sen dışarıda mısın Ha sen de senin marketin açıklar. Benim sana satacak bir şeyim var mı? Okey, bence şu an iyiz. Şöyle bir bakıyorum, başkalarının var bu kadar fazla diye, şu an şu an iyiz. Görüşürüz ya. Sen de gerçekten ticaret için olan insanlardansın. Eve dönek artık ya. İyice tanıştık ya. Eve dönelim yani artık şöyle kuzeye doğru. E, belirli yollardan gidelim yani. Şimdi böyle dümdüz ne yapacağız? Yok e, bizim diğer tarafa lazım. Yine buradan kuzeye gideceğiz. Şu yolu kullanarak. Ulan şey yapmayalım işte şu etraftan yok etraftan dolaşırsak bizi yerler. Dolaşmasam da yerler. Ne bak ya. Buradan mı gidelim acaba? Yüksek burç kulelerin oradan gidelim. Ona böyle helm üzerinden şey gidelim ki bizi öldürsünler. Yo helmden Han'a uğrarız, Han'dan da yollaş alırız. Hadi bakalım evet öyle yapıyoruz. Güzel bir plan belirlendi şu an bizim. Plana duyarak gideceğiz. Kendimi öldürmek bu planın bir parçası değildi ama bak bakacağız artık. Kısmet. Skyrim'e biraz kısmet dönemi tabi. Ne tamam. evet. lan? Tahire ne alacağız bir artık? Oo, şöyle bir deneyelim mi? Yeni büyülerimizi. Şimdi. Başkalaşım da. Aa ben kitabı daha okumadım ya. Yani, evet. Ben zaten yıldırım okunu biliyor muymuşum Allah beni kahretmesin. Ben boş boşuna para verdim bu kitaba ya. Öff. <gülüyor> Mor'un bozuldu şu an. E, koysana hocam o zaman ya. Yıldırım Okulu ne uğraştırıyorsun biz ya? Kıvılcım ne abi? Oğlum buz diken de varmış ya. Ayazlamayı sağla artık. Yıkım başkalaşım. Meşe vücut değil artık tarş vücut olacağız. Ya. Nidalar. Şöyle bakıyorum. Şey Okra Generic İki falan var mı böyle? Peki yok zaten. Ee, Okey. Ee, seni yine de bir 2'ye seni koyalım. 3'e seni koyalım. 5 ne bizim için? 5 yok. O zaman 5'e de taş vücut koyalım. İlk önce sola sonra sağ mı geliyor? O zaman... Yok ilk önce sağa sonra sola geliyor. Hayır. ha Yani azıcık ağzımızı burnumuzu kırıyor bu büyüyor ama bence. Evet, i̇yi iyiyiz, iyiyiz iyiyiz. Gayet iyi şu an. Yanımızda birileri olsa daha iyi olacağız ama. Böyle şey yapayım ben. Yine de conjure Flame Atronik'ı burada bir tutayım. Aa ulan Ruin... Ruin Book'u almamız gerekiyordu ya. Neyse. Ben ne toplayacaktım şimdi? Mavi şey mi? Dur ona bir bakayım baştan. Malzemeler. Mavi kelebek kanatları yok bu değil. Nasıl biçim kelebek kanatıymışsın sen de ya. Mor dağıt değil. Ee, kırmızı dağıt çiçeği mi? Kızıl dağıt çiçeği aynen. Kırmızı çiçekler toplayacağız. Sanırım biz kırmızı kırmızı bir şeyler toplamaya devam edeceğiz. Tamam okay. güzel bir bana uyar. Bana gayet uyar. Aslında biz oyunun ilk kısmını daha tam şey yapmadık. Ee, oyunun ilk kısmı ne? Oyunun ilk kısmı ise şey ee... bir şey daha ustalaşmak yani böyle çok Boğuşmamamız lazım bu kadar fazla şeyle birlikte. Yani ben seni alırım. Sanki yemedik ya. Sanki yemedik ama. Lan hadi. Oh, öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü, öldürdü. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Dan. yukarıda kamp var, yukarıda kamp var, yukarıda kamp var, yukarıda kamp var, yukarıda kamp var. Sen ne kadar yukarıdasın ya? Okey. Dev Ayaz Örümceği geldi. Anlıyorum. İşbirliği yapmışlar. Yoo, yukarı çıkamayacağız sanırım. Benim sanırım yeni bir Conjure Flametronak yapmam gerekecek. Gel hocam gel gel gel gel. gel. Çağrı 38 oldu olur. Şunun ruhu çok iyi gider bize şu an. Ona uğraşıyoruz. Bir şey söyleyeceğim ben şu noktada iksir çakarım. Resist Poison var mı ya bizde? Aynen Resist Poison'u şöyle bir şey yapalım. Şuradan da az Epsu'nu çakalım hocam aynen. Bir de Epsu'nu iksiri. Oh mis gibi. Yeterli efsunum yok. Evet. Eşyalar arasında hala efsunum yok benim sayarım. Hani Restore Magica diye bir şey yok. Anladım. Haa. Fazladan ekson. Efsun 60 saniye boyunca 20 artar. A artsın. Oo. Lan a öldürdü. Öldürdü onu! Yan ulan şerefsiz! Öldüm. Öldüm. Bazı hatalar yapıldı orada. Orada bazı hatalar yapıldı. Ah! Ama olarak nasıl bir hata yaptığımı da anladım yani şu an. Neyse dur. Şunu şöyle al. Şöyle al, gideceğiz bir şekilde. Sol trapı bir şey yapalım da bir dakika. Sol trap, gideceğiz. İnşallah hala oradadırlar. Çünkü or ne ne onlar, onlar onlar bir uçurumun kenarında onlar. Onlar bir uçurumun kenarında şu an. İnşallah hala oradadırlar ve hala bir uçurumun kenarındadırlar. Çünkü bu hücrelerden oluşan bir oyun. Aa yok. Değişmiş burası. İyi. Yerine dur lan. Ağaç pirisi mi? Sen avcı mısın? Avcısın. Anladım. Anladım. I see the problem. Şimdi bunu bu şekilde hallettik. Bana gelme lütfen. Bana gelme lütfen. Hocam kendinize gelseniz de bir aradan çıkarsak şunu. Bulanan. lan. Skr'ün böyle şey işte, boşlar. Vur vur vur vur vur vur vur vur. Yanlış hareket yaptık. Hayır hayır hayır bana saldırma. Bana saldırma. Bana saldırma. Bana saldırma. Kerefsiz seni. Bana saldırmıyorsunuz lan değil mi? Öldü öldü öldü. Ölmüştür ölmedi mi? Aa ölmedi. Nasıl ölmedi lan sen? Şimdi yengeçle şeye giriyor. Öldür ulan! Öldür ulan! Öldür yengeç! Yanlış yapıyorum ben ya. Şunu kullanacağım abi. Gel lan yukarı mı çıkacaksın? Gel, gel şerefsiz. Buradayız, buradayız, buradayız paşam. Buradayız paşam. Hatta ee... sana bir şey çaktıktan sonra hayır hayır bana saldırmıyorsun sen. Öyle, öyle misin artık ya? Oo, yengeçleri de karşımıza aldık. Çok fena her şey şu an. Oh be ruhu yakaladık. İstediğim buydu ya. Burgu Al gitsin boşlar. Tüküreyim böyle işi. Kaç kaç. İstediğiniz öldürün hocam. Ben gidiyorum ya. Olayları bak. Bir ruh yakalayacağız diye. Ne güneşler batıyor ya. Uğraş. <gülüyor> ya kendi aç gözlüğüm yüzüne oluyor bunlar. Oh ruh. Ruhum benim olacak. Diye böyle bir hücuma geçiyorum sonra ölüyorum ya. Kolize gideydik bu arıbe. İlk katman neden alayım abi? Ev yapmak, ev yapmak için şey yapıyoruz da. Hani... senin şu an benim birinci önceliğim bir ev yapmak mı ya? Magica yavaş yavaş mı artıyor falan mı öyle geliyor ya? Ben bir item mi şey yaptım? Ne yaptım? Isler, ölü çağıran cübbesi, novice suit. mage gloves, az evsün yüzü, amulet of farkatar. 30 puan artırıyor. Magica'yı yüzde yirmi 30 Otuz puan artsa, otuzun yüzde biri. Onlar aşağıda yine gaza geliyorlar. Öleceksin ulan kahpe yengeç diyerek falan böyle. Otuzun, mesela otuz Magica şey yaptı diyelim. Otuzun yüzde biri. Yok şu an bende şey, beyin yok kalmadı. Sıfır nokta üç. %3'ü o zaman şey oluyor. Selam kurt. Tahmin et ben ne yapacağım şimdi seninle. Vurma lan ona. Öl. Aldım. Seni de aldım. Alırlar. Onu da alayım. Hemen yani bi' iyileşelim. Oh, mis. Mis mis mis mis mis mis mis mis Ben ne hesabı yapıyordum? ha? şey olursam bir artacak. Şunlara ee, pamuğu ne işe yaradı bilmiyorum ama. Toplayalım bunları. Görüyorsunuz bunları sadece şeyde de işe yaramıyor. Satıyoruz da yani bunları bunlar yaptığımız şeyleri o yüzden. Güzel bir şey var. Geyikler böyle. Bir sürü bir sürü geyik. Geyikler yoldan çekilirseniz çok mutlu oluruz. Ha, ya inşallah orası boştur. Baştan uğraşmam. Çünkü uğraşamayacağım. Hani kelimesi kelimesine uğraşamayacağım. Şey değil yani. Abi uğraşamam bunlarla ya. değil. Abi gerçekten uğraşamayacağım. Çünkü bunu yapabilecek yeteneklerim yok şu an. Efsanevi zorluk. Aa gitti, ölü şeye baktı, vay vay deyip devam etti ona Gerçekten... Ben bunları alırım. Böylece ben bunları enchantlarım, sonra da satarım. Enchantlarımız da artar, bir şeyler olur. Bakalım. Şimdi neden bu yolu izledik? Yol üzerindeyken ee, şey de toplayacağız. Biz yardımcı olacak şeyler toplayacağız. Ha bu arada evet evet, ağaç mantarları da güzel şey yapıyordu. Ee, Ama sen buradakileri aldık biz. Ağaç mantarları da ee, X dillerimize yardımcı oluyordu. Kırmızı. Neyse mant ağaç mantarına rastlarsak buluruz. Yoksa mantar aramaya çıkmadık. Ben yine sol Trap'ı elimde bulundurayım. Tamam sen. Aa ölmedi. Öl lan. Aa efsane bir zorla bak. Tilkiyi öldüremiyorum. git nere, Neresiydi nere burası? Böyle bir yerde. Gelmeyeceğimiz bir yerde. Teşekkürler. Daha sonra uğrarız tabii. Ama yani şu an... Ölürüz. Şu an net bir şekilde ölürüz. Ölmeyeceğimiz bir senaryo yok oranın içinde. Gördüğünüz şeyden kareden nasıl zar zor çıktık. Oho. Oho. Ayı ayı görürsek var öldük ha. Ayı görürsek net bir şekilde öldük. Yollaşsız do dolaşıyoruz şu an. Ejan Asara. Sen kim o? Sen... Mike the liar mı? Hocam merhaba. Mike is very practical. He has no Öyle mi? Anlat bakayım. North, Arsos, Syria's a pot pie. Ah. Mike thinks they wish they had glorious mains like Kazid. Ha, öyle mi? Mike is tired now. Go bother somebody else. Hocam, yapacağım ama daha sonra seninle baştan karşılaşmak istediğim için sana izin veriyorum şu an. Aha. Dereliyorsun kötücül maceraları bugün hiçbir kötücül bir şey yaşamadan devam ediyor yani. Gerçekten. Kötücül bir şey yapalım şu Tavşanın ruhunu alalım. Tavşan gel gel. Sen çok masum görünen bir tavşansın. Nereye gittin lan? Onu bile yapamıyoruz. Bir tavşanın ruhunu bile alamıyoruz ya. Kötülük çok iyi gitmiyor bu aralar. Şuradan şey yapalım çünkü şu tarafta büyücüler var. Büyücülere şu an için, en yani azından bu büyücü ekibine şu an için bulaşmayacağız. Bulaşacağımız bir gün gelecek kulağım. Bana öyle oradan şey bakmayın. Ben de kötücül birisiyim yoksa. Ağzınızı burnunuzu kırmaya geleceğim zamanı gelince. Öyle bir hal kazanacağız ki. Döve döve gideceğiz ben bir yerden Windhelm'a doğru gidebilmem lazım, Miğfer Nasıl? Yolu mu kaçırdık? Aa evet yol kaçırmışız. Um... Buradan böyle dümdüz geçmeye çalışsak ne olur acaba? Geçelim lan şuradan dümdüz. Geçelim bakalım. Oradaki Ejderha'yı öldürdük zaten yani yine vardır ama Lidya'nın mezarına bakalım eğer hala oradaysa. Ah, şunlar alacaktık biz de tamla bu arada. Bunların toplayacaktık. Şurungen dokunucu. Ejderha dilinde toplayamıyor olur, ne olmaz? Siz ne güzel burada şey mi yaptınız? Um, evet. Selam. Peki. Bunlar burada. Selam. Selam. Ne istiyorsun küçük harf diyor. Döverim ha. O ne güzel lan buraya gelmişler. Sıcak sulara kurulmuşlar. İyi ha güzel. Keyfiniz yerinde. İyi bakalım. Keyifli dinlenmeler size. Güzel dinlenmeler. Çok hoşuma gitti bu durum. Burada ne mağarası var ya? Atılamaya çalışıyorum neyin mağarası olduğunu. Bir bakalım ne varmış burada. Kadim ışıltı. Tapınağı. Tapınağı. Tapınak bu. Okey. Baş başka bir gün. Başka bir gün. Korktum şu an net bir şekilde. Videonu nereye bakmıştık onu unuttum ki. Hiç gerek yok herhalde şu an ya. Yani. Orada bir yerde iş. Bu şey güzel yani böyle bir avcıların oraya buraya kurulmuş olmaları. Dev kampı, başka bir dev kamp. Wow, kurtlar falan var. Bu bölgelerde gezmek çok hoşuma gidiyor ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor böyle bir havası var yani burada, bir şeyi var, bir atmosferi var. Bir kriptoplastiler falan bulsaydık, sürgen dokunulmalarından daha fazla bulsaydık güzel olacaktı. Çünkü daha fazla ekstir yapacaktık. 50-50, 100-100 Magica veren XS'ler yapabilsek güzel olacak. Ama sanırım daha çok yollarda bulunuyorlar, Yolları da kaybettik yani. Yeni de kaybettik. En azından simya elementleri böyle yollara çok koyuyorlar. Yolda ilerliyorsun. Yol boyunca buluyorsun. Bula bula Gidiyorsun. Bethesda şey yapmayı çok seviyor. Dikey çalışmayı çok seviyor. Fallout'ta da mesela çok dikey çalışıyorlardı. Bir şey değil yani. Bütün harita yatağı değil böyle. Tek bir ee, boyutun üzerinde yer almıyor. Yayılıyor böyle. Her yere yayılıyor. Bu güzel bir şey. Bak yeyikmişsin. Korktum ya. Mesela evet yani mesela yolda gidiyoruz buna. Lan. Ah burada büyücüler vardı. Çukuruk şefrine aldım ben. Ne o? Yes, azer onu da aldım. Var mı burada bir şey? Acemi Ölü Çevranc Meftun. Ah selam yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok Hocam. Öldüm ki ben. Sevledim. Sevledim. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Şuralarda bir yerde baştan sevle. Sevledim. Ben iyileşmeyi kullanıyorum. Ben sen ne yapacağım biliyor musun? Yıldırma okay, ko. hiçbir şeyim kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı. En ufak bir şeyim kalmadı. Azıcık daha dayanırsak belki Öldüreceğim şimdi simüdan seni. Gel lan. Ah be, öldüremedim ya, Üf, kalkanını çıkardı ya. aşağı atacaktık böyle uçurumdan aşağı atacaktık onu. Gel gel gel. Gel gel. Benim bıçakla öldürdü. Utanç verici bir şey ya. Fusro çaktım yakasına ya. ya. da çakacağım ama. Bir yıldırı mı bana çarptı elektrik gibi bir şey oldu yani şu noktada. Yapamıyorum ki. Okey bir, bir iyileştireyim ben kendimi. Gel ablacım gel. Ölmüş ol. Ölmüş ol. Ölmüş ol. Ölmüş ol. Yes. Öldü. Şimdi. geri alıyoruz şey elimizi. Conjure flame atronaka. Şu tarafa gidiyoruz. Diğerleri öldü mü lan? diğerleri Allah. al aa ölmüş <gülüyor> şerefsiz seni hülyonu buradan bir şey almaya gerek yok bakalım burada başka neler varmış Madem burayı temizledik değil mi? Bir şeyler falan var herhalde böyle küçük bir şeyler daha ya. Ya bu kapışmanın kendine has böyle küçük bir ödül yok mu? Bir şey yok mu? Ne bu? Iron Grades bu hiç gerek yok. Ulan bir sandık bir şey. Az biraz simya. Element falan böyle herhangi bir şey. Hiç hiç yok. Süregelen dokunucu topladık. Ama toplayalım. Başka bulduk ha? Daha da fazla buluyoruz şu an. Burada gördüm. Bunları toplarız çünkü. Aa, kinds e, Grova gidersem ejderha yakalayacak bizi, öleceğiz. Nerede ki kinds Uncroll, <gülüyor> şu tarafta Ejderha var abi, şu tarafta falan Ejderha var. Hocam merhaba senin ruhunu almaya geldim. Teşekkürler. Oh mis mis mis mis mis mis mis mis mis. Çok güzel de böyle püfür püfür de esiyor ya. iş yapmak da istemiyorum. Devam etmek ist istiyorum aslında şu an. Bu çok güzel. Tam böyle Kapadokya gibi bir şey. Pamuk ıı, Pamukkale. Doğru mu söyledim? Oralar gibi işte. Kapadokya değil. Değil. duydum bir böcek sesi var ve Fallout'tan iyice artık şey olurum böyle böceklere. İçe sinirimi bozuyor böcekler. Hiç hiç yapmak istemiyorum. Böcekler defolup gidebilirler falan kafasınıymazıcık. Ben seni affediyorum sen gidebilirsin. Seni var olduğun için affediyorum var olmaz şundan seni affediyorum. Gidebilirsin. Hala arıyorum böyle Creep Cluster falan. Varsa bir şeyler alırız kafasına ama çok al alamayacak gibiyiz. İyi o zaman e ejderha'yı dövüp e şey yapalım, koleje doğru devam edelim. Madem buraya kadar geldik, bizim için dövüşecek birisi de var zaten. Daphne mi buralarda bir yerdedir. Delfin. oh oh mis gibi daha fazla Creep Cluster. Buradakini de alayım. Bunların hepsi magic. Bize büyük iksiri olarak geri dönecek. Şimdi bir de ağaç mantarı bulsaydık üçlü büyük iksiri yapardık. Daha fazla şey elde ederdik ama pek bulamadık. Oo mis gibi mis gibi. Mis mis mis mis mis mis. mis. Yok bu değil. Bu değil lan neydi? Ejderhan Mezarlığı ha. Aynen dümdüz o taraf. Evet bunu e, duyduktan sonra e, bölümü de burada bitiriyorum. Değerli ahbaplarım e, şöyle sevleyeyim. ha. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, şu noktaya kadar takip ettiğiniz için. E, çünkü o Ezra Fight'ına girersek içinden çıkamayız. İki saat daha orada şey yaparız. E, böyle mi daha iyi oluyor yoksa e, yayınlar ile mi daha iyi oluyor? Skyrim seyrederiz lütfen e, belirtmeyi unutmayın yorumlarda. E, ona göre ben de bir ayarlama çekelim bir şey yaparım. E, Like'larınızı ve yorumlarınız için e, şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, açıklamalarda belli başlı başlıklar var, konular var, isimler var. onlar ilgileniz çekebilir bir bakın bence oraya da. Ee, sonraki defaya video yayına ve herhangi bir şeye gö <gülüyor> artık görüşmek üzere. Hayatla yüksek çözünürlükte, huzurlu, keyifli ve mutlu kalmanız dileğiyle. Bay bay.